...bu değil mi diyor. Ne yapıyorsun burada? Bakıyor musun? Korkma. Mutlu olacaksın. İyi bakacak sana. Naik olacak. ...benim yemi değil o. Hiç üzmeyeceksin. Üzersin? Bana geleceğim. Niye? Çünkü bana... ...kırk yıla geçse seni seviyor olur. Çok sevmek ayıp olacaksa... Kötülük aşka dik duracaksa Bir gün illaki yok olacaksa Beni içinde kaybolacak say. Bizi sanırım sen boğacaksın Ben giderim ama sen ne olacaksın? Güneş yerine dert doğacaksa Hücrelerime niye dolacaksın? Yanında durmak olanaksız Ama başka biriyle de olamazsın Boynuma urganı dolamaksa niyeti Sen benim kelladım olamazsın Aşk dışın değilse de yaza kalsın Sevmediğim birine yazamazsın Her oyun acır ve kalbimiz aç Sevmediğim bir şeyi tadamazsın Tıkanan noktada inebilmek Cesaret evine dönebilmek Bir gemiyi limana itebilmek Ve tek kişiye doluca yetebilmek oldu. Geliyoruz savaşta sona doğru. Sana yanlış ama bana doğru. Gideşim bile sanat oldu. Her şey vaktini bekler diyor evlana. Ne gül vaktinden önce açar. Ve güneş vaktinden önce doğar. Sabri. Senin olan sana gelecektir elbet. Herkesin karanlığına daha bir güneş vardır.